Herkese tolgözbek.com'dan merhaba Bugün Ramazan bayramının ikinci günü ve aynı zamanda Cuma günündeyiz Haftanın savunma ve havacılık haberlerini sizler için derledim Ne tür gelişmeler var neler var birlikte irdeleyeceğiz İlk konumuz TÜBİTAKSAGE tarafından geliştirilen G40 füzesi Biliyorsunuz TÜBİTAKSAGE savunma konusunda çok önemli mühimmatları geliştiriyor İlk projelerinden biri Yerli seyir füzesi SOM'du. SOM'un arkasından birçok farklı bomba, mühimmat konusunda teknolojiler geliştirildi. En son gündeme TÜBİTAK SAGE GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN HAVA HAVA füzeleriyle geldi. Geçtiğimiz günlerde de TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş mavivatan.net sitesine bir röportaj verdi. Bu röportajda da G40 olarak adlandırılan Yeni bir füzenin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiği bilgisini verdi. Şimdi biliyorsunuz hava hava füzeleri geliştirilmesi, tasarlanması en zor füzelerin başında geliyor. Çünkü hareket halindeki bir uçaktan atılıyor. Atıldıktan sonra hedefini takip ediyor. O hedefini buluyor ve vuruş sağlıyor. Farklı farklı takip metotları var. Ve gerçekten yazılımı, algoritması, içerdiği teknolojiler çok üstün. Bunu bir ülke yapabiliyorsa bunun bir sonraki adımı havada balistik füzeleri vurabilecek ki daha zor bir hesaplama Bu adım bu tabi yüksek irtifalar için geçerli Bunu daha alt irtifalarda örneğin Geliştirip gemi veya kara konuşlu bir sistem haline getirebiliyorsunuz Bunun için teknolojik altyapı hazır TÜBİTAK SEGA bu konuyla ilgili çok önemli bir adım attı Ve G40 olarak adlandırılan yeni bir füze ailesi için tasarım çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Normalde hava hava görevleri için planlanan Gökdoğan füzesi modifiye edilecek ve gemilerin üzerine konulacak. Gemilerimiz böylece yerli hava savunma sistemlerine de sahip olacak. 40 km menzil planlanıyor. Yani gemiye tehdit oluşturabilecek bir hava aracı işte, işte savaş uçağı olabilir, helikopter olabilir veya hatırlayacaksınız geçen yıl haberlerini yapmıştık. Libya açıklarında Deniz kuvvetlerimizin gemileri devreye atarken e, burada darbeci e, güçler tarafından Çin yapımı bazı İHA'lar gemilerimize yaklaşmıştı. Ve hava e, yerden daha doğrusu denizden havaya atılan füzeler, SM-1 füzeleri sayesinde bu İHA'lar devre dışı bırakılmıştı. Artık bunun için çok daha yüksek e, atış kabiliyetine ve vurma yüzdesine sahip olan Göktuğ'un füzesinden geliştirilmiş G40'lar gemilerde kullanılmaya başlanacak. Gürcan Bey'in verdiği bilgilere göre ayrıca bunun kara konuşlu orta irtifaya çıkan yeni bir hava savunma sistemi içinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sonuçta önemli olan bunu atacak bir sistemi geliştirmek, radar takibinin sağlanmasını gerçekleştirmek zaten füzede her türlü teknoloji var. Bu konuda da ben çalışmaların çok hızlı devam edeceğine açıkçası İnanıyorum yeni yeni mühimmat, yeni yeni füze konusundaki haberler de TÜBİTAK SAGE'den gelecektir. TÜBİTAK SAGE ayrıca çok yüksek hızlara çıkabilen çeşitli füze motorlarıyla da ilgili çalışmalar yapıyor. Bu konuda da gelişmeler şu şekilde. Teknolojiyi TÜBİTAK SAGE buluyor. Teknolojik olarak geliştiriyor, yerlileştiriyor veya artık hangi sistemle ilgili ihtiyaç varsa. Bunların seri üretimleri ise bu konuda da çok uzmanlaşmış Roketsan tarafından gerçekleştiriliyor. Gerçekten bu işbirliği bugüne kadar başarıyla devam etmiş durumda. Umarız gelecekte yeni projelerde de bu başarı devam ettirilir. Yeni sistemleri tabi anlatırken TÜBİTAK-SAGE'nin üzerinde çalıştığı bir başka atış sistemi ise soğuk atış sistemi. Normalde nedir? Füze lançının içerisine füzeyi koyuyorsunuz. İşte hedefe kilitleniyor ve daha sonra ateşlenerek çıkıyor. Bunun yerine TÜBİTAK-SAGE soğuk atım üzerine çalışıyor. Bu nedir soğuk atım? Füze fırlatılıyor. Fırlatıldıktan sonra motoru devreye girerek atış gerçekleştiriliyor. Bu nedir? Ee, bu, bu sistemin avantajları ise örneğin gemiden attığınız zaman roketin e, etkisiyle birlikte gemi sistemlerine zarar verebilirsiniz. İşte geminin radarına, diğer sistemlerine, personele soğuk atımla birlikte... Belirli bir emniyet mesafesine kadar füze fırlatılıyor. Yani herhangi bir ateşleme, soğuk atım olduğu için yapılmıyor. Ve daha sonra kendi sistemini ateşleyerek füze yoluna devam ediyor. Bu arada tabii TÜBİTAKSAGE daha melez sistemler üzerinde de çalışıyor. Bunun yanı sıra çeşitli yan itki sistemleriyle füzenin hemen yönlendirilmesi gibi çok çok farklı farklı teknikler, sistemler, teknolojiler önümüzdeki dönemlerde yerli füze sistemleri üzerinde görmeye başlayacağız. TÜBİTAN'ın tabii bir başka önemli teknolojisi ise RF-IAR olarak adlandırılan çeşitli hava hava füzelerinde özellikle kullanılan arayıcı başlık konusundaki çalışmalar. Bununla da bu sistemlerin de yerleştirilmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. RF başlık yerli hale getirildi ama IAR Türkiye'nin yurt dışına bağlı olduğu sistemlerin başında bunun da yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bir süredir gündemde Brezilya'nın emekli ettiği Sao Paulo uçak gemisi var. Sao Paulo uçak gemisi 1960'ların başında Fransız donanmasında hizmete girmişti. Eski nesil bir gemi. Bu gemi daha sonra 1990'ların sonunda Brezilya'ya satıldı. Brezilya'da Kuveyt'in envanterden çıkardığı A4 savaş uçaklarını, A4 sık ayakları satın aldı ve bu geminin üzerine koyarak kullanmaya başladı. 2019 sonunda geminin yüksek maliyetleri ve tam verim alınamaması nedeniyle Brezilya donanması gemiyi emekletti. Fransa satarken bir anlaşma yapmıştı Brezilya ile. Bu gemi üzerinde 6 ton asbest var. Yani çok zehirli maddeler var. Bu maddelerin sökümü için... Asbest konusunda yetkili, Avrupa Birliği'nin yetkilendirdiği özel söküm tesislerine adres göstermişti. Ve bir Türk şirketi de bu Sao Paulo'nun söküm ihalesini kazanmıştı. Şimdi tabi bu geminin gemiyle ilgili bir başka tartışma konusu da geminin Türkiye'ye getirilip işte Türk Deniz Kuvvetleri'nde eğitim amaçlı kullanılması gibi konular da ortaya atılmıştı ama sonuçta Fransa ikinci el Brezilya'nın satışında koyduğu maddelerde bu gemi bir daha muharip olarak kullanılamaz maddesi var. Biliyorsunuz Fransa ile de Türkiye ilişkilerinin durumunu bu açıdan bu çok e, olacak bir şeymiş gibi gözükmüyor. Gemi söküm için İzmir'de Aliağa gelecek ama enteresan gelişmeler var. Bu gemi e, özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir girişimi var. Geminin Aliağa getirilmemesi çevre faktörlerinin dikkate alınmasıyla ilgili. E, söküm şirketi 30 Nisan tarihi itibariyle e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından herhangi bir ön izin talebinde bulunmamış. Bu da konunun başka bir çevresel boyutu. Bakalım bu konuyla ilgili gelişmeler ne boyuta, nereye gidecek? Ben de açıkçası merak ediyorum. Merak edenler için ayrıca bu geminin özelliklerini, teknik özellikleri, ne yapıldı, ne edildi hikayesini Profesör Doktor Serhat Güvenç'le bir röportaj yapmıştık. Bu röportajı da yukarıda linkini bırakıyorum. Tıklayarak seyredebilirsiniz. Serhat Güvenç hoca bu konuyla ilgili Sao Paulo gemisiyle ilgili detayları siz izleyicilerimize anlatmıştı merak ediyorsunuz tıklayıp buradan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ATR-72 tipi yeni bir uçak daha teslim edildi. Ve bu uçakla da ilgili çok sayıda soru aldık. Hem web sitemizde hem de buradaki izleyicilerimiz bizlere sorular sordular. Arkadaşlar Deniz Kuvvetleri'nin elindeki ATR-72'ler ikiye ayrılıyor. Bunlardan birincisi düz, normal, sivile çok yakın sistemlere sahip. Hem personel nakli hem de malzeme naklinde kullanılan düz ATR-72'nin 600 modeli. Bunlardan ilk ikisi 2012 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Ve gelecekte teslim edilecek deniz karakolu uçakları içinde bunlar bir altyapı oluşturacaktı. Pilotlar eğitimlerini yapacaklar, teknik bakım ekipleri uçağa bakımlarını yapacaklar ve bir altyapı oluşturulacaktı. Sonrasında bu uçakların modifiye edilerek yani değiştirilerek üzerlerinde su üstü hedeflere su altı hedeflere karşı onları tespit eden çeşitli sensörlerin sistemlerin alıcıların yerleştirilmesiyle birlikte bir deniz karakol uçağı konsepti haline getirilmesi için bir çalışma başlatılmıştı ama e, ATR-72 sivil kökenli bir uçak askeri göreve değiştirirken üzerinde çok sayıda modifikasyon yapılması gerekiyor ve e, bazı mühendislik hesaplarının yapılması gerekiyor mesela e, hava aracının kanadında Torpido ve mühimmatın taşınması hedeflenmişti. İtalyanlar bunu yapabilmek için çok uğraştılar ancak mühendislik çalışmalar sonuç vermedi. Ve e, torpidolar örneğin bunun iki yanındaki özel paylonlara yerleştirilmek durumunda kaldı. Bu gibi teknik yetersizlikler projenin uzamasına neden oldu. Ve en sonunda işte üretilen uçaklar modifikasyon altyapısı için TUSAŞ'a Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay sanayi tesislerine geliyor. Gerekli modifikasyonlar yapılıyordu. Hatta ilk uçak tamamlanıp 2016'da e, İtalyanlara gönderilmişti. Bu uçağın uzun uzun testleri yapıldı yapıldı yapıldı. En son Aralık 2020'de bu testler tamamlanabildi ve ilk uçak Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilebildi. İkinci uçakta geçtiğimiz Mart ayında gelmişti. Toplam Deniz karakol görevinde 6 adet ATR-72 teslim edilecek ikisi verildi kaldı 4 tane uçak Bunun dışında da başta belirttiğim gibi 2012'de düz uçaklar verilmişti 2 adet Buna bu son teslim edilen uçakta düz Personel ve yük naklinde kullanılan ATR-72 Şimdi bu uçaklarla özellikle mavi vatan açısından Türkiye büyük bir avantaja kavuşuyor çünkü bir alt uçak CN-235 onun üzerine bu ATR-72'ler geldi daha yeni nesil sistemlerle Türkiye'nin işte deniz üzerinde ve deniz altındaki hedefleri tespit etmesinde çok önemli bir e, altyapı sağlıyor bu uçaklar. ATR-72'ler menzil olarak örneğin Libya açıklarına gidip belirli bir süre görev yapıp tekrar gelebilecek menzile sahipler. Bu açıdan da Türkiye, işte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz gibi çok farklı coğrafyalarda bu uçakları rahatlıkla kullanabilecek. Günümüzde savaş uçakları kadar bir bakıyorsunuz askeri nakli uçaklarının da önemi çok fazla. Bu tür özel görev uçaklarının da ihtiyaç çok fazla. İşte özel görevde nedir bunlar? Havadan ne? ihbar kontrol, daha sonra bu tür deniz karakol veya çeşitli hedefleri tespit etmek... Elektronik dinleme yapabilmek, sinyal istihbaratı yapabilmek bu tür sivil uçaklar üzerinden gerçekleşiyor. Umarız bu konudaki çalışmaları da Türk Silahlı Kuvvetleri çok yakından takip ediyor. Modern teçhizatlar ve tabii ki yerli teknolojiyle gelir ve bu konuda da önemli bir güç kazanımı gerçekleşir. Gelelim bir başka sivil konuya. Geçtiğimiz haftalarda gündeme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan kapısı olan Ercan Havalimanı'nın isminin değişmesi gündeme gelmişti. Ercan Havalimanı da 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk gününde şehit düşen ileri hava kontrolörü yani Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm akınlarını yerden hedef veren, pilotlara tarif eden binbaşı, hava pilot binbaşı Fehmi Ercan şehit düşmüştü. Fehmi Ercan adına bu meydana Ercan Havalimanı verilmişti. Kuzey Kıbrıs'ta işte durup dururken bir deli bir kuyuya taş attı ve ortalık karıştı. Ercan isminin, Kıbrıs Türklerinin... E, bu bugünlere gelmesinde önemli katkıya sahip liderlerinden Doktor Fazıl Küçüğün isminin verilmesi gündeme geldi. Bunun arkasından epey bir e, farklı farklı rüzgarlar esti ve biz de geçen hafta e, Fehmi Şehit Fehmi Ercan'ın oğlu Hakan Ercan ile bir röportaj yaptık. Bu röportajın hemen arkasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bu röportajı izledi Hakan Bey'e ulaştı, ve bu tür bir çalışmanın yapılmayacağı bilgisini kendisine söyledi. İlerleyen günde de Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da bir açıklama yaptı. Böyle böyle bir çalışmanın gündeminde olmadıklarını belirtti. Yani bizim açımızdan haberin arkasından bu, bu kadar büyük bir tepkinin oluşması da ve sonrasında da geri adım atılması da bizim açımızdan da çok çok önemliydi. Bir başka önemli konu da Eskişehir'deki İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu'nun eğitim tesisleriyle ilgiliydi. Eğitim tesislerinde planörlerin kullandığı 3-4 pistbaşı başı var. Planör biliyorsunuz motorsuz hava aracı. Oradaki belediye bu pistbaşındaki başındaki araziyi kamulaştırmak üzere adım attı. Kamulaştırıp oraya işte mesire yeri çocuk bahçesi yapacak. Düşünün tepenizde planörler uçuyor. O planörler alçak kaldığı zaman neresi boşluksa oraya teker koyuyorlar. Çocuklar oynarken buraya teker koyması, şudur budur çok ciddi problemler olacaktı. Belediyenin bu gerçekten hiç düşünülmeden atılmış adımı Türk Hava Kurumu tarafından yargıya taşındı. Ve sonunda da idare Mahkemesi, Üst Mahkeme bu adımı iptal etti. Bu da gerçekten Türk Hava Kurumu'na ve havacılık açısından önemli bir adımdı. Bunu da geçmiş günlerde gündeme, kamuoyuna getirmiştik. En azından bu adımların atıldığını sağduyu sahibi, Doğruları gösteren bu adımların atılması ve hayata geçmesi bizler açısından da hem haberimizin etkisinin görülmesi hem de havacılık açısından önemli adımlarda. Biliyorsunuz tabi son günlerde e, İsrail oldukça karışık. Kadir gecesi Mescidi Aksa'ya İsrail güçleri baskın düzenlediler caminin içine girdiler daha sonra bunları protesto eden Filistinlere aşırı bir orantısız bir güç uygulandı ve ortalık karıştı Hamas füzelerini atmaya başladı. İsrail demir kubbe sistemiyle bu füzeleri engellemeye çalıştı ve epey böyle bir tansiyon yükseldi arkasından dün gece İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'ye bir saldırı düzenlediler. Ve gerçekten 160 uçakla yapılan çok büyük bir hava operasyonuydu. Bu hava operasyonunda bazı atılan mühimmatları incelediğimiz zaman örneğin GBU-31 gibi 2000 libra yaklaşık 1 tona yakın devasa bombalar kullanıldı. Şimdi tabi burada attıkları yer bir yerleşim birimi. Yerleşim biriminde de bu kadar devasa bir bombanın düşmesi can kayıplarını inanılmaz arttırmış durumda. Tabi zarar gören Filistin halkı, sivil halk. E, ölü sayısı çok çok artmış durumda bu da gerçekten çok ciddi bir soru işareti ve e, bu tür e, çok büyük bombaların kullanılması da gerçekten hani e, İsrail'in Filistin'e bakış açısında ortaya koyuyor gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanıyor videomuzun sonunda size iki kitap tanıtacağım kitapla ilgili çok fazla e, soru geliyor bu tür çıkan yeni yayınları da ben tanıtmaya çalışıyorum amacım daha çok insanın bu yayınlara ulaşması ve kitapları takip etmesi birinci kitabımız 1940'ların pilotu yazan Çetin Tuna babasının anılarını yazmış babası emekli assubay pilotlardan Türkiye'nin ilk emekli assubay pilotlarından daha 17 yaşındayken e, uçuş eğitimini tamamlıyor İlk olarak Kayseri'deki fabrikada imal edilen Polonya yapısı PZL 24'lerle uçmaya başlıyor ve dönemin Tomahawk, Kittyhawk, Spitfire serisi hatta Falk Fof 190'da da 50 dakikalık bir uçuşu var. Bu 2. Dünya Savaşı'nın neredeyse P-51 haricinde bütün efsane uçaklarıyla uçuyor. Çok çok ilginç anılar var Çetin Tuna'nın hazırladığı kitapta. Bu kitaba tabii gidip kitap evlerinden ulaşmak pek mümkün değil. Çetin Tuna'nın irtibat bilgilerini açıklamalara bırakıyorum. Lütfen tıklayın. Çok çok ilginç anılar var. Mesela bu anılardan bir tanesine değinmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın bu e, sıkışık günlerinde İzmir'de, Gazi Emir'de görev yapıyor babası. E, bir gün böyle bir Ege kıyılarında devamlı devriye uçuşları yapıyorlar. Bir gün Datça açıklarında uçarken bir denizaltı tespit ediyor. Denizaltıya da böyle yanaşmış sandallar falan var, uçağı görünce denizaltı hemen o sandaldaki kasaları atıyorlar suya Sandal uzaklaşıyor, denizaltı dalmaya çalışıyor, periskop derinliğine kadar iniyor O da böyle ilerden bakıyor, bu nedir falan gibi Hatta dalış yaparken makinalı tüfek sinesi ile birlikte fotoğraflarını, filmini çekiyor gemini Sonra tabii bir gemiye benzetiyor, ilgili işte bağlı bulunduğu kuleye askeri birlikler haber veriyor hemen donanma, gemi çıkartıyor, bölgeye kontrol amaçlı, jandarma yönlendiriliyor falan. İnince bir bakıyorlar ki bu bir İtalyan denizaltısı. Ve bölgedeki oradaki yerlere uğrayıp işte İH'yi almaya çalışıyor falan. Bayağı ciddi problem çünkü bunun gibi gerçekten çok çok güzel anılar var. Bu arada bu kitabı da merakları, İkinci Dünya Savaşı havacılıkla ilgili meraklara tavsiye ediyoruz. Çok detaylı bilgiler içerisinde yer almakta. Olayın havacılık dışı ise gerçekten Çetin Tuna'nın babasının inanılmaz fakirlik içerisinde işte annesi küçük yaşlarda vefat etmiş bir hayat mücadelesinde bir yandan anlatıyor. O yılların zorlu şartlarını da bu kitabı okuduğunuz zaman görüyorsunuz. İkinci kitabımız ise Mustafa Kılıç'ın Uçan Kanat kitabı. Uçan Kanat kitabı daha önceden Türk Hava Kurumu yayınlarından çıkmıştı. Bu kitabı tekrar Mustafa Kılıç yeniden bastırmış çünkü öbür kitaba ulaşmak mümkün değil. Uçan kanat 2. Dünya Savaşı sırasında dünyada ortaya çıkmış bir tasarım yani sadece bütün gövde kanattan oluşuyor ve daha sonra işte Almanların Horten bombardıman uçağı bu tasarımla yapılıyor sonrasında savaş sonrasında mühendislerin önemli bir kısmı Amerika'ya gidiyorlar Northrop'un geliştirdiği uçan kanat tasarımları var ve o yıllarda Türk Hava Kurumu uçak fabrikası da THK-13 adında bir uçan kanat tasarlıyorlar işte bunların testleri, aşamaları neler yapıldı? Bu kitap gerçekten birinci ağızdan o testleri yapan mühendisler, o tasarımları yapan mühendislerin ağzından Mustafa Kılıç çok güzel bir kitap yapmış. Bu kitaba da biraz internet ortamında ulaşmak güç ama Mustafa Kılıç'ın irtibat bilgilerini de ben açıklamalara bırakıyorum. Lütfen tıklayın ve o dönemi merak edenler nasıl uçan kanat yapıldı dediğim yıllar 1946-47 gibi İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki yıllar neler yapıldı, testleri, çalışmaları bunları Mustafa Kılıc'ın kitabından e, takip edebilirsiniz. İşte bayramımızı neşelendiren iki kitap. E, sizler de lütfen havacılık kitaplarına destek vermeyi unutmayın. Bu kitaplar sayesinde tarihimize ışık tutuluyor. E, Meraklıları da lütfen bu kitapları alsın diyoruz. Bugünkü gündem videomuzda farklı farklı konulara değinmeye çalıştık. Umarız e, bu konular ilginizi çekmiştir. Soracağınız soruları lütfen yorum yazın. İşbirlikleriniz için info adresine mail, elektronik posta yani atabilirsiniz. Bizleri lütfen sosyal medya üzerinden takip edin gelişmelerden haberdar olabilmek için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz kanalımıza. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler ve iyi bayramlar diliyorum.